Selamun Aleyküm, hayırlı günler sevgili serbest Kursu izleyicilerimiz. Bugün önemli bir mevzu hakkında vermek istiyoruz. Kur'an-ı Azimşan, havasta daha da olarak tabii ki aldığımız Kur'an-ı Kerim'in surelerinin ve ayetlerinin hem bilgi manası çok büyük özellikleri var. Aynı zamanda bizi hayatı kolaylaştıran manada da yani şifa olarak da büyük özellikleri var yani fonksiyonları var. Şimdi havas e, usulü aynı zamanda bir tanımlama usulüdür. Neyin neden olduğunu ve ne işe yaradığını tanımlamasını yapar. Bu tanımlama genel manada geniş zaman ölçüsünde değerlendirilir ancak havas bu ölçünün bir de özel manada ve olması gerektiği zamanda yapılmasıyla ilgili de ışık tutan bilgiler vardır. Usul, harflerden doğan kelimelerin kelimelerin birleşimiyle ortaya çıkan cümlelerin, yani Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle ayetleri, ayetlerin birleşimiyle oluşan surelerin aynı zamanda ne zaman ne şekilde kullanılacağıyla ilgili de bize bilgi vermesidir. Bu, bir hesap metodu ile yine Kur'an-ı Kerim bilgisi ile 12'ye bölünmüş zaman dilimleri vardır ve biz bunu yılın 12 ayı olarak kullanırız. Hağustada e, mutlak değerdeki matematiksel ifadenin içindeki 12 ve 12'nin katları olan rakamları atarak kalan değerler üzerinden hareket ederek bunu hangi açıya tekabül ettiğini yani astrolojik bir çalışmanın kelimeler nizamında kelimelerin ve cümlelerin toplam matematiksel değerlerinin açılara dönüştürülmesiyle oluşan anahtarlara ulaşmaya çalışıyor. Kur'an-ı Azimşan'da hem huruf-u mukattalarla hem de belli ayet ayet ile bize matematiksel ve net ifadeler verilmiştir. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Esmen'in 618'de yani altın oranla ne kadar büyük bir benzerliğinin olduğunu aslında benzerlik de değil eşitliğinin olduğunu El Rahman El Rahim kısmının besmeledeki e, sabit olan 1.618'i tanımladığını, bunun e, buradaki isimleri meydana getiren harflerin matematiksel değerlerinden matematiksel ifadeler, Kur'an Azimşan'ın, Kur'an Kerim'in en büyük mucizelerindendir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize mucize olarak Kur'an-ı miras olarak bırakmıştır. Buradan hareketle e, yapmış olduğumuz araştırmalar ve hesaplamalar sonucunda ve bizim yine e, gerek sözlü havasla, buallamak maktaliyle gerek yazılı havasla e, kullanageldiğimiz geldiğimiz e, büyüklerimizden de bize gelen miras olarak şu an kullanmakta olduğumuz e, önemli sureler ve ayetlerle ilgili bilgi vermek istiyoruz ve bu ayetlerin hangi zaman dilimini denk geldiğini, aynı zamanda hangi burca denk geldiğini ve bu bilgi ışığında da gezegen sistemlerine hangi ne e, hangi gezegen sistemi denk geldiği ilgili buradaki denkliklerle ilgili matematiksel ifadeler ve bu ayetlerin ve veselam tarafından bizlere... Öğrenmiş olan faziletlerini aktaracağız inşallah. Şimdi ilk ayetimiz İsra suresinin 81. ayeti. Cahil hak ve zehâkel batıl inner batile kâne zehûka ayeti. Bu ayette hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Malası olan ayetimiz. Bu ayetin evcid değeri 649. Mars gezegenine tekabül eden Koç burcu rakamsal olarak Koç burcu ile tevafuk eden ve günü Salı Salı gününün de ilk saati sabah namazından sonraki ilk saatin en uygun tevafuk zamanı olduğunu ifade edebiliriz. İsa Suresinin 81. ayetinin hazini tarif etmesi bize bilgi ile birlikte ayete ermek ve doğru yolu bulmak Kendimiz için ya da diğerleri için gayet emmek ya da doğru yol bulma maksadıyla okuyabileceğimiz bir ayet salı gününe ait. Her gün, her saat, her dakika tabii ki ayetler okunabilir yalnız. Her şeyin enerji olduğunu ve bir frekansa tabi olduğunu ve diğer frekanslarla, diğer kesimlerle uyumlu olduğu vakitlerde çok daha etkili olduğuyla ilgili pek çok araştırma, yaptık, yapıldı, gösterildi arkadaşlar. Buradaki verimin buradaki dalga boyunun daha farklı olduğu ve bu tevafukların da kullanılması gerektiği yine ilgili size öneride bulunuyoruz. Denenmiş, tatbik edilmiş zaten o zaman diliminde çok daha ve kuvvet veren ve daha seri bir şekilde ilerlenebilen bir nizam. Bunların ebced değerlerini de veriyoruz ki ebced değerleriyle birlikte de esbihatları, zikirleri yapılabilir. Çünkü her ayetin zikrini de yapabilir. Yani, hasb Allah ve nimel vekil hep yaptığımız bir zikirdir ve bir ayettir aslında. İkinci e, ayetimiz Yasin suresinin Yasin suresinin 58. ayeti Selamun kavlen min Rabbil Rahim ayeti ücret değeri 818'dir. Selamun kavlen min Rabbil Rahim ova burcuna tekabül eder. Venüs'tür. Gezegeni ve cuma gününün selâ ile mağlunun selâ ile namaz arasındaki vakti çok kuvvetli bir vakittir. Selam-ı kavlanmıyor Rabb'i Rahim ayeti sağlık ve sıhhat te ulaşmak aynı zamanda beladan uzak durmak haziletine sahip bu maksatla okunabilecek bu maksatla teslihatı yapılabilecek bir ayet Cuma günü Boğa Burcu'na ait Boğa Burcu'na tevfuk ediyor Duhan suresinin 57. ayeti Fadlen min Rabbik zelike huvel vevzül azim yani diyor ki Rabbinden bir lütuf asıl büyük başarı ve zafer için asıl büyük başarı ve zafer budur diyor Başarı elde etmek için zaferle ulaşmak için çarşamba gününe ait 3159 evcet değerine sahip ikizler burcunda ve Merkür gezegeninde bizim eski ne utarete tevafuk diğer sayfamıza giriyoruz. Diğer sayfamızda Allahu la ilahe illallahul hayyul kayyum ayet-i kürsi'nin girişi Aynı zamanda Ali İmran suresinin ikinci ayeti. Şimdi hem Ayetel Kürsi'nin girişi, Allahu la ilaha illa hayyül kayyum, hem de Ayetel Kürsi'nin tamamı, yani Bakara suresinin 155 ayeti yani, evcid değerleri Ali İmran'daki girişin evcid değeri 412 toplam Ayetel Kürsi'nin evcidleri de 13672'dir. Her ikisinde de bu kalan hesabıyla ayetel Yengeç Burcu'na, ay kevkebine ve pazartesi gününe tevafuk eder. Pazartesi günün ilk ne özellikle en kuvvetli zamandır. Şeytanın şerrinden muhafaza olmak ve e, bereket için fazileti budur. E, şeytanın şerrinden muhafaza eder ve bereket verir. Allahü la ilahe ilahe vel hayyı 412 tesbihatı çok büyük kuvvet verir. Kalem suresinin son ayeti 4697 MC değerine sahip aslan burcunda güneşe ve pazar gününe ait pazar günün ilk saati ilk saatten kastımız sabah namazından sonra gün doğumuyla birlikte olan saat. Nazar ve kem ve kem gözlerden korunma sağlar. Kalem suresinin son iki ayeti. Ali İmran Suresi'nin 173. ayeti Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Asb-ı Allah ve Nîmen Vekil, 450 evcetlerine sahiptir. Başak Burcu, Tarşamba günü yine tevafuk eder. Taresizlikten kurtulmak için önemli ve etkilidir arkadaşlar. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti'e ma yasifun. Ve selamunallel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Safat suresinin son 3 ayeti 180, 181, 182. ayetleri Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nimetlerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun manasına gelen 2251 evre sahip Terazi Burcu'nun Yuma güneyine tevafuk eder. ile namaz arasındaki vakittir darlıktan kurtulmak ve şeytanı kendinden uzaklaştırmak için çok etkilidir mağ günü tekrar ediyorum her gün her dakika tabi ki ve Kur'an-ı Azimşan'dan sureler okunabilir ancak bunlar en kuvvetli oldukları en etkili olunan zamanın bizim havas usulüyle tespit edilmiş halledi arkadaşlar Nem suresin 30. ayeti İnnehu min Süleyman ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim Reymandan ve Aman Rahim olan Allah'ın adıyla olandır. Senin kalbini temizler. Temizliği için çok önemli. 1184 cüttelerine sahip alı günü e, ilk saati Akrep Burcu ve Maske Zemininde tevafuk fuket. Fetih suresinin birinci ayeti inna fatahna rakafatan Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik ayeti. Bu yeni açılımlar ve Murad'ın gerçekleşmesi maksadıyla yine bu vazilete sahip Perşembe günü Jüpiter gezegenine ait Yay Burcu'nda tevafuk eden ayetimiz suresinin birinci ayeti arkadaşlar Amener Resulü yani Bakara suresinin son iki ayeti ebcetleri çok yüksek 18.825 tamamını bu ebcetle okumak zordur ama bir defa, üç defa, yedi defa olarak, perşembe gününe yine tevap edilir. Perşembe günü ilk saatine, her derde şifa ve korunma maksadıyla amel-el-resulü bilirsiniz. Bu maksatla fazileti her derde deva olması ve şifa ve koruma sağlanmasıdır. Perşembe gününe ait yine Müminun suresinin 118. ayeti Rabbifir verham ve rahimin Perşembe günü ait 3.345 Ebced değerine sahip olan e, yay burcunda e, tevafuk eden, tövbe, tevfik ve müyesser eyleyen hazilete e, sahip ayetimiz. Rahman suresinin 70. ayeti azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Manasına gelen Tebarek mu rabbi kezül selali vel ikram İzzet ve şerefe nail olmak için, İzzet ve şerefe nail olmak maksadıyla ve bu fazilette ayetimiz 2050 evcet değerine sahip cumartesi. Aşi suresinin 13 ayeti çok önemli akşam namazlarından sonra okuduğumuz 10.535 evcet değerine sahip. Hu Allahu Lázil, la ilaha illa huve alem al ve al-shahada, Hu al-Rahmanu al-Rahim, Hu Allahu al-kalik al-bariyul-musabir, Allahu al-ismail husna, yüzbiihu lahumu azizul hakim. Tam kurnaz halamak martis akik satıkova burcuna ve satürn ile denk gelen Hu Allahu Lázil geçer. E, Haşır suresinin 13 ayeti arkadaşlar. Kafirun e, suresinin altıncı ayeti lekum diinu kumel yedin. Kafirun suresi şirke düşmekten korunmak için, şirke düşmekten korunmak için bu ahir zamanda çok fazla bununla ilgili tuzaklar yaşanıyor. Her çembir gününün ilk saatine tevafuk eden 324 ebced değerine sahip olan ayetim arkadaşlar. Bu ayetleri yazılı çalışmalarımızda, sözlü dualarımızda video içinde tekrar tekrar ifade ettiğim tabii ki günün her dakikasında, her saatinde ancak ebced değerine göre ayetlerin, verdiğimiz ayetlerin ebced değerlerine göre tevafuk eden zaman diliminde ayrıca ekstra kuvvet olarak ve manevi olarak tam o e, manevi enerjiye o e, frekansa uygun olduğu zamanları da sizlere e, aktarmaya çalıştık. Allah-u Teala e, bunun gibi e, aleyhissalatü vesselam tarafından tarif edilmiş olan e, diğer peygamberlerden de gelen Kur'an-ı Azimşan'da yer alan yani bu tür dualarla Allah Devam edeceğiz, onları da aktarmaya çalışacağız, diğer çalışma. Allah emanet olur.